Herkese merhaba ben Cankan ee, Rikan Mortis serüveninin <gülüyor> ikinci videosuyla Karşınızdayım Değil mi? <gülüyor> Oradan bakıyorlar direkt Manyak bir içecek hazırlayarak Başlamak istedim <gülüyor> Bunu denememiştim Diğer part Artık bu bölümde deneyeceğim Ooh. İçine bir de birkaç vitamin de çakalım şöyle. Oh. Başka. <gülüyor> bir tane daha sprite iyice. Gerçi ağzına kadar doldu ama. <gülüyor> şöyle. Heh. İçine bir de. Yok. Şu turşudan da koyduk mu muazzam olacak. Ah koyamıyorum. Üzücü. Yerim o zaman lan ben de. Oba. <gülüyor> of. Hoppa. Tamamdır. Ehehehe. <gülüyor> oh. Eee. Abi ne? Hop. Tamam be. Gitsin istemiyorum bunu. Eee. Abi bir adım çıkaramıyorum. Neymiş? Tuvalet. Abi bu düşündüğüm şey mi? Tuvalet mi çalışmıyor? Ee. Aaaa bunu diziden hatırlıyorum. <gülüyor> e, open the toilet sink, make sure the is Oh! Look. Tamam. İçini açalım. Ah, Oh! Oh! ah. Oh. Tüh! Düştü. Neymiş bu? Ne? Üh, çok iyi aç. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Orada odamda yetişemediğim bir şey oldu. Eee açalım bakalım. İ i̇çine dik... içine şarap niye koydunuz abi? Bir dakika bunu şöyle bir şey yapacağım. Şarap ne? Niye Oh. Güzelmiş. Oh. Bualetteki şarabında keyfi bir başlık oldu. Neyse bunu kırmayacağım. Bir şey geliyor. Ee ne yapmamı istiyorsunuz? Ee, make sure the liquid tank. He, bu yüzden mi olmamış? Tamam. Şara çıkardım şarap içinden. Artık çalışır. Çalışmıyor. <gülüyor> Peki. Oh Ya of ya. Bu nucu mu ben ya. Neyse. Üh. Üh. İğrenç. Süper. Hı üstüne atayım var. Buna <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Çok saçma. Çık. Çık. Çık. Çıkarıyorum da. Bir şey var Ne bu? Ih. <gülüyor> <gülüyor> ya kendimi kesiyor gözüküyor. Ih. <gülüyor> Git. Bu ne? Ih. <gülüyor> Sabun yedim. <gülüyor> Kurcalayacağım adam. Ne var ki burada? Bu ne? <gülüyor> Görüntüye bak lan. Bu bir görüntü? Bu ne? Iğrenç. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> İşler daha da iğrençleşti. <gülüyor> <gülüyor> <İşler> daha Dök. Da... <gülüyor> şey yap. Ortalık karıştı. Bu ne? Yara bandı. Bu ne? Ya. Iii. Şunu almak istiyordum sadece. <gülüyor> Gizli bir şey varsa bulayım en azından. Bu, bu, bu galiba düşündüğüm başka bir geç. Bu ne? Dişleri <gülüyor> fırçalayabiliyorum. Adamlar her şeyi düşünmüş ya. Bu, bu. Ben kırmadım. Evin böyle bir... Kendi evim değil ya. Böyle, her şeyi... A pudra. Ke kendi evim değil ya. Bu, her şeyi içinden yapabilirim. Sünger bir şeye yaramıyor. Su, sabun. Iııı... <gülüyor> Aaa birinin girerse tipini çok merak ediyorum ya burada ne olmuş lan diye. Ah! Uzanamıyorum çok üzücü. Neyse. Ben alacağım aldım de çok ilerç gidiyorum buradan daha fazla durmayacağım. Tamam. Detaylar için seni arayalım tamam. Oh shit, looks Toilet Ben kırdım. Düzgürüm. Neyse. Tam detaylar için arayayım seni. Ara. Ee, Allah Allah. Neyi kaçırdın? Yap, yapmam gereken şey bu değil miydi? Allah Allah. Ah, iğrenç. Buna almam <gülüyor> Bunu yapmam gerekiyormuş. Bunu dizler hatırlıyorsunuz. Bunu dizler hatırlıyorsunuz. Ah, iğrenç. Şu daha fazla istemiyorum benim de. Oğlumun ne geldi ya chat. Ah. Listen, I on Uh-huh. Ya Yine mi bu iğrenç şey? Yandık! Mr. Puppy Battle Diziden hatırlıyorum onu da. O zaman gidelim. Ya bu şarj edeceğiz galiba. Üh! <gülüyor> yine bu iğrenç event. Nefret ettim bundan. <gülüyor> çok zor. Aha! Çok ilginç. Heh! Çaktım. Oooo bu seferki çok daha karışık. Ama yapacağız. Yani mecbur senedir. O, oh, Şöyle. Lan lan ne oluyor? <gülüyor> Bas. Ee, umarım ileride daha zorlaşmaz. Hadi artık bitsin ne olur. ah. Ah. Cık, ah ıh orada kafayı ya? Arkadaşlar tekrar merhaba ee, Bu kısım aynıydı o yüzden kestim ee, birkaç kere bayağı bir başarısız kaldım diye şuradaki butonun kafayı yemesinden kaynaklı O zaman geri dönelim Yeni tekrar Onun içine girmek istemiyorum Dick'cim Bunu da getirdim Al bakalım I ee... mean, Ama bunu nasıl yapacağız? it Oha, tam isine. Ah. Şöyle yaparız. Onu... Tamam. Aaaaaa. Burada muzolar. <gülüyor> Şimdi buradan nitroyu e, oraya götürmem lazım. Nasıl götüreceğime dair inanın bende bir fikrim yok. E, eğile kalka, düşe kalka yapacağız herhalde. Şimdi çok hareket ettirirsem elimde patlıyor bu arkadaş. Biraz ilerlerim ben. Şunu şuraya atarım. Yeah. Mister Misty ise bunu aldırırım. Alırım varım. Aldın aferin. Mr.Misix Şimdi Yer eline al onu Alır mısın? Adamsın Mr.Misix Şimdi Geriye doğru götürelim mi? Ah çok kafa karıştırıcı Evet süperiz Süperiz Süperiz Böyle bir muhtemelen doğru bir şey değil bu bölüm arkadaşlar bu ama ben yine ne demiyorum En azından <gülüyor> ee, Kolum Şöyle yapalım. Ya! Mr. Oh. Süper Al kanka tekrar. Al al al al. İyi ki diyor. kalsın kutbu. Şöyle dök dök dök tık tık. <gülüyor> oh, Looking oh, oh, Okay. Bence, bence çok zekiciydi ve işe yaradı. <gülüyor> Upgrade the car. Ee, nasıl? Rick, nasıl? Nitro'yu da tankı, tankı da taktım. Upgrade my car. Iıı... Ee, Neyli ama anlayamadım. Aaa Nitro'yu tak... ya. Şurada tank galiba... ...metresi varmış Nitro'yun. Çok az dökmüşüm içine. Belki sayılır gerçi ama. Birden fazla Mr. Mystics kullanabiliyor muyum? Oha süper. O zaman bir dakika. Şöyle yaparım. Niye patlıyor Mr. Mystix? <gülüyor> ben varım diye patlıyor bu semeyan. Tamam, anladım da. Neyse bir tanesini ver abi. Bir tane daha Mr. Mystix. Tamam. Şimdi bir tane buraya. Tamam. Sen kal burada. Sen kal orada. Al kendin Mr. Mystix. Al Mr. Mystix'i. Ver diğer elime. Tamam. Arkaya doğru bırak. Süper Şimdi. Tamam. Süper. <gülüyor> <gülüyor> Ah Çok Çok kafa karıştırıcı şeyler yapalım Ne? bu iş biraz uzun sürecek arkadaşlar ya Maalesef Fualini doldurdum ee, şu bataryasını yaptık. Bir de şu şey 2 tuvaletten ne azaplarla aldığımızı hatırlarsın. Ee, kaldı. Bunları şuraya bağlayacak. Ee, Gazop.com'dan gazof.com'dan alabilirmişiz galiba. Gazof.son bu Birazcık oh. aynen bu. Tekrar. Şerid'in kartıyla aldık. Ohho Bakalım neymiş, ne yazıyor arkasında. Tamam. Hmm. Şu zalak şeyleri bir çekelim şuradan. Oba! Hani şu şeylerin altında. Bunları koyacağız herhalde. Yani, şuraya, şuraya. Aynen. Bilmiyorum. Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne çok Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Bence bence bu adamlar düşünmüştür bunu lan. Birisi biz bunu resmi koyuyoruz ama biri bunu düşünüp koyarsa diye. bence denenebilir. Hı? What do you call that fuckery? Hmm. Bu da değil ama orası deneyebilir mi? Yani. Tamam. Ya iyi çok sıkıcıymış burası. Şimdi neymiş? Hı hı. Otelde 5 tane olacak. Bu 5'ten fazla olmayacakmış. 1, 2, 3. Iıı... O zaman bu direkt hatalı bir şey. Bir tane maviden fazla olmayacakmış. Tamam, arkadaşlar, e, olanı söyleyeyim. <gülüyor> Çok garip bir şey oldu. Iıı... Ee... Bu... Bu kombinasyonları ben yaparken bir anda aktif oldu. Ve <gülüyor> yani gemi uçtu. E, e, yaptığım kombinasyon gitti ancak yani e, burada takılanlar olursa diye söyleyeyim. E, üç tane kırmızı bitecek şey, bir tanesi üç kırmızıydı. Yani sadece kırmızı bir tanesi bunlardan bir tanesi sadece kırmızıydı. Diğer bir tanesinde de hepsinden birer renk vardı. Yani e, mor Yeşil ve kırmızı şeklinde böyle üçlü. Bir de fır kırmızı oldu mu koydunuz mu oluyor? Ya genel olarak <gülüyor> burada biraz zaman harcadım ben. Biraz zordu. Ya zor değildi aslında da. Anlayamadım birazcık ama en son anladım mevzuyu. Her neyse. O zaman devam ederim. Şimdiki in bizden istediği benimle intak durdu. Kuralım bakalım. Tamam. <gülüyor> must have done a real when you to upgrade the car. ya, <gülüyor> beni uğraştırıyorsun <gülüyor> valla. Ha <gülüyor> şunu yap o <gülüyor> <Oy>, diyecek meski bir <gülüyor> şeyden biri. Yani. Çocuk durmadan buluyor, duruyor. Abi çok keyifli ya bir şey yapma, içmesi. Yani. Ben beni abi seviyorum bunu yapmayı. Oh. of oh be. Ha, şimdi bir, bir birayla kendimize geldik. Şimdi ne yapacağız? Six the mess you made. Yaptığın şey, niyet. Ha. Yeni lokasyon. Benim. Oh. Ah. Farklı oh, bir gezegene fine. geldik. Don't know. Anyway, we came here to get a special kind of egg. It's the one on that rock over there. So, why don't you figure out how to get it, bring it over here while I fix the mess you made in my car? Abi şey diyor. <gülüyor> yani senin yaptığın şey yüzünden bozuldu ya. Bana yaptırmasaydın, kendin yapsaydın o zaman. Allah Allah. Neymüşen? Ee, ne yapmamı istedi? Taş var o zaman. Granta, I think this clone is either dumb or just broken. Couldn't you make a robot that passes the egg or something? You clearly don't understand the importance of clones, Summer. Oh wait, you gotta grab the egg from the rock. It should be somewhere around here. Ah. Rik bozuldu kısa bir taş vurladık. Evet. Taşı, taşı geri alayım bari. Neymiş bu? Hmm. Hı. Ee? Ee? Ee? Alright, get over here and give the the car. Oğlum yürüyemiyor <gülüyor> Rik. <gülüyor> ne yapıyorsun ha? Arkadaşlar odam biraz daha hiçbir <gülüyor> şey işte yürümemişti benden biraz bir, güzel oluyor. bir, preserve, bir şey oluyor. Çok şey e, beni buraya <gülüyor> çağırdınız. Şuradan şuraya şuna mı açmışım? Ne oluyor? Oluyor. Oy. Selam. Beni beni köle gibi kullanıyorlar. Ne? <gülüyor> come insects today all right no please your hands up woo right one morning i fix the car you've got hand oh Hadi, unutursun. Ama bir kere mermin. beni bıraktı. Küçüklik, beni bıraktın. Hey, Clone Morty, you're an idiot. Uh, we're totally safe now, and we're on our way back. I have no problem with you continuing to vaporize the government heads, but I have no way of getting you back here. So, um, I'm gonna go ahead and disable all the safety mechanisms on your hand cannons and uh. Okay, there's only one way Yine buradayız. Ne Sattılar beni, sattılar. Bıraktılar uzayda lan beni. İstikrar. Götrik. Look at <gülüyor> <Üstüm> Egg <ben. gülüyor> Arkadaşlar, izlediğiniz uh, İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. <gülüyor> oh, tam bu manzara eşliğinde bira açarak Ya o bira soda'ymış herhalde. Soda, biraymış. <gülüyor> eee <vire mi> açarak <gülüyor> Bu bölümlük veda etmek istiyorum. Çok yoruldum. <gülüyor> İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. <gülüyor> Görüşürüz. Oh, bu da size ikram olsun. <gülüyor>